yok yani. yok? şimdilik yok yani. bir kolay Şimdilik yok. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Hayır, görüşürüz. Hayırlı işte. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. En zarf işle bir sulaştırıyorsunuz. Evet. Vallahi kolay gelsin. Vallahi zedişen bir şey. Teşekkür ederim. Gerçekten sonra görüşürüz. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. On da şöyle, <Gülüyor> on yani Evet. Merhaba, merhaba. Şükürler olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için seni zikr ettiğim için özür dilerim. Seni zikr ettim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. nasılsınız? Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Seneler. Eyvallah. anladım. razı olsun. Kolay gelsin. Hadi yes. Abi yes. oh, ah, sen ne diyorsun ya? Bir o kadar çoğunluğunuz kişisi şey harcayacak ama. Hı? Kardeş. <gülüyor> sen, sen, sen, sen, sen, sen, ne var? Atom. Sen, buray nasılsın? Sen var, tamam. Arkadaşlar. Ne isim? İran. Bir İran. Bir an arayayım mı senin telefonunu? Evet abi. Benim telefonum sen de var mı? Anamış. Benim, sen de var mı? Sen de var mı? Sıra, süreç yapacaklar, duran mı var mı? Artık başkanım. He. Tüksin'e buradan geçtik biz. Ne var ya kardeşim? Ne var ya kardeşim? saygılarımızı sunuyoruz. Bakçağte vekil adayımız Saadet Partisi temsilcisi sağ olsun. Hayırlı günler. İyi o <gülüyor> da iyi olsun. Destek istiyoruz. Oğuzoğlu'na 34'ten destek istiyoruz. Vallahi insanlar destek verecek. Rica yap benim. Nasıl bir sonuç? Sağ olsunlar. Anlaşılır basınımızı sağlıklı şarkılarla Allah'ım yani. Allah yani, ne diyorsun? Allah'ım ne diyorsun? ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne diyorsun? Allahım ne yapacak? Selamlar iletiyorum. Hani ya bir mi diyelim? Ne geldi? Bir bir arkadaşlarla geziyoruz. Bir selam verelim. İnşallah. Ondan sonra da geliriz Değil Hiç mi? İnşallah. Tam destek Allah <gülüyor> Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne haber? Allah sizler olsun. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? susursun. Awesome. <gülüyor> ne var anten abi diye. Asaş kondansı sıkıntıyor. Bu hareket illa. Fotosi foton gerek çektik mi arkadaşlar. Her şey He? Umudum nasıl olacak? Buna mı? Hoş bulduk. Hakan abi. Evlarım canlandı meğer. Aynen aynen aynen. A Boş, abi hoş Ay geldin. Şükür abi sizleri gördük. Allah kolaylık versin. Abim biraz önce yemeğe gittiler. Vaktiniz varsa çay, kahve, ne ikram edelim? Genelde müşteri şey. olarak gelmeye alışık. Doğlanlar <gülüyor> akşam almaya da. Bu sefer eee biz istemeye geldik abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyorsun? Yok mu? Herkesin eksiksiz bağlısını almıştık. Allah Allah rahmet eylesin. Ben size de asen Ne yapıyorsun? Sağ, olun, sağ olun. Hikareti, Bak buraya getirdiğin tamam. tamam. tamam. Ha, tamam. Hadi, hadi.